Naudzubillah minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ee, söyleşilerimizin eee 9. haftasındayız. E, bu akşamki konumuz Kur'an'da birbirleriyle ilişkisi kurulabilecek olan işte akletme, tefekkürde bulunma e, tedebbürde bulunma e, ve e, fıkh etme ile ilgili e, ayetler e, ve bu ayetlerin anlamını belirleyen ve bu ayetlerin daha doğru anlaşılması noktasında önemli kavramlar olan az önce zikrettiğim işte e, akıl, akletme, tedebbür gibi birbirleriyle çok bağlantılı olan kavramları bu akşam konuşacağız bu akşamki konuşmamız daha çok ayetlerden ziyade bu kelimeler üzerinde biraz kavram tahliyle işte kavram tefsiri gibi bir içeriye sahip olacak önce akletmek kelimesinden ben başlamak istiyorum biliyorsunuz kuran ı Kerim'de işte akletmiyor musunuz onlar aklını kullanmıyorlar mı bağlamında sürekli e, muhatapların aklını kullanmaya e, çalıştırmaya yönelik e, ayetler olduğunu çokça görürsünüz. E, bu ayetlerdeki akıl kelimesi e, ne manaya geliyor? Çokça kullandığımız bir kelime gündelik hayatta e, ama Arapça küki itibariyle e, akıl ne demek? E, başka kelimelerle ilişkisi nedir? E, bunun üzerine biraz e, tahliller yapmak istiyoruz. Bu tahlillerimiz de bazı ayetler bağlamında örneklendirerek nasip olursa inşallah e, ilerleyeceğiz. Şimdi akıl kelimesinin önce kök anlamından başlarsak e, sözlükte tutmak ve engellemek e, anlamına geliyor. Bu manada akale kelimesinden e, türemiş bir e, sözcük. E, akale e, ismi fail olarak akil kelimesi ise bir şeyi yerine koyup onu orada hapseden bir kimse anlamına geliyor. Akil, akil bali ifadesinde Türkçe'de kullandığımız e, akil kelimesi bir şey yerine koyup onu orada e, hapseden kimse anlamına geliyor. E, buradan e, ak, türeyen işte e, yani aynı kökten gelen akıl ise e, şeylerin sıfatlarını çeşitli açılardan veya iki hayırlı şeyden en hayırlısını veya iki şerden en şerlisini bilmektir. Yani aklın e, bilmeyle bir ilişkisi var. E, Tabi burada e, iki hayırlı şeyden en hayırlısını bilmektir e, dediğimize göre burada yine bir unsur daha karşımıza çıkıyor. O da e, hayırlılardan en hayırlısını ayırabilmek. Dolayısıyla bu da karşımıza bir temiz kabiliyeti ayet etme kabiliyetine ortaya çıktığını görmekteyiz. E, bu nedenle Güzel ve çirkini birbirinden ayırt etmeye yarayan temiz kabiliyetine e, akıl demişler. Güzel ve çirkini birbirinden ayırt etmeye yarayan temiz kabiliyetine akıl demişler. Tabii ki aklın bilme ve bilgiye dayanarak temiz kabiliyetiyle bir ilişkisi bulunmaktadır. Çünkü e, insanın e, temiz yapılabilmesi için, iki, bir şeyi diğerinden ayırabilmesi için onun e, bilgisi olması lazım. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak e, daha hayırlı olanı, diğerinden ayırabilmesi lazım. Bu manadan olmak üzere aklını kullanan kimse buna göre doğruyu ve hayırlıyı hayırlı olanı seçebilen kimse olarak değerlendirilebilir. Peki doğruyu ve hayırlıyı seçebilen kimse olarak biz aklı kullanan kimse olarak tarif ettik. Bunun akıl kelimesinin köküyle ne anlam ilişkisi var? Tutmakla, engellemekle ne alakası var? Bunun üzerinden birazdan konuşacağız. şimdi bil, bilme ayırt etme ve tutma ilişkisi az önce söylediğim gibi doğruyu ve yanlışı iki şeyden doğru ve yanlış olan birbirinden ayırabilmek için öncelikle onu bilmek gerek orada doğru olduğunu, yanlış olduğunu hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilmek gerektiğini söyle, söylemiştim dolayısıyla burada bilme ile iki şey birbirinden ayırt etme dediğimiz temiz, temiz kabiliyeti birleşiyor daha sonra bu kabiliyet insanı tutan bir durumu insana kazandırıyor. Dolayısıyla bu kabiliyette yani doğruyu ve yanlışı ayırt etme kabiliyetiyle insan kendisini yanlış olan şeylere karşı tutmuş, engellemiş oluyor. Dolayısıyla yanlıştan uzak dururken doğruyu ortaya koymak için de harekete geçmiş oluyor. Bu nedenle burada gördüğünüz gibi akıl kelimesinin kendini tutmak, engellemek, ile, bilmek ve e, temiz kabiliyetiyle doğrudan bir ilişki içerisinde olduğunu e, görüyoruz. Şimdi akıl kelimesiyle birlikte zikredilen işte bu akıllı insan, çok zeki insan ta cümlelerinde e, gördüğümüz üzere e, zeki olmakla akıllı olmak arasında bir ilişki kurarlar. Ama e, şunu söyleyelim akıllı olmakla zeki olmak aynı şeyler asla değil. E, şimdi zeki olan herkes neden aynı şey diye? Çünkü zeki olan herkes aklını kullanamayabilir. Örneğin işte bir kötü işi yaparken bile zekanızı kullanarak kötü bir iş yapabilirsiniz. Dolayısıyla o daha çok pratik sorun çözme becerisiyle ilişkili bir durum olduğu bazılarına göre söylenmektedir. Bu nedenle her zaman zeki olmak akıllı olmayı beraberinde getirmeyebilir. Zekanın işte üretmekle, pratik olmakla bir şeyi işte çabucak böyle kavramakla ilişkili olduğu belki söylenebilir. Sorunu çabuk çözmekle bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Ama aklın bundan çok daha farklı bir fonksiyonu var. Bu manada aklı ahlakla ilişkili olduğunu söylememiz lazım değerli arkadaşlar. Çünkü akılda kendini tutma, bilme ve temiz kabiliyeti dediğimiz unsurlar var. Şimdi bu çerçevede baktığınızda akıl ahlaki gerektiren bir şeydir. Ama zeki olmak her zaman Eh, ahlaki gerektiren bir şey eh, değildir. Bu nedenle e, zeka ve akıl arasında e, bir farklılık olduğunu ne yapmamız lazım, söylememiz lazım. E, akıl bir temiz kabiliyet olduğuna göre aklını kullanan kimse e, ne yapabilir, e, bir şey idrak edebilir. E, yani dolayısıyla aklın idrakle de e, ilişkisi vardır. E, akıl eşyaların hakikatlerin kendisiyle bilindiği şeydir. Buradaki bu cümle önemi, eşyaların hakikatlerinin kendisiyle bilindiği şeydir. Biz e, aklımızı kullanarak, bilerek e, ne yapabiliyoruz? Bir e, ayırt etmede bulunabiliyoruz. Temiz kabiliyetine e, sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla eşyaların hakikatlerini ne yapabiliriz? E, çözme imkanına sahip olabiliriz. Tabii ki yine her zaman akılda tutmak, engellemek e, manasının olduğunu hiçbir zaman ne yapmamız lazım? Unutmamamız lazım. Bilgiye dayalı bir temiz kabiliyetiyle idrak edenler bir olgu veya nesne hakkında ulaşabilecekleri en yere ulaşırlar. Şimdi idrak etmek bir şeyin mahiyetini anlamayla ilişkilidir. Dolayısıyla idrak denildiğinde bir insanın bir şey anlama kapasitesi anlaşılır. Akıl ise doğruyu ve yanlışı ayırma gücüyle ilgilidir. Bakın arkadaşlar, idrak bir şeyin mahiyetini anlama kapasitesidir. Dolayısıyla e, idraki, idraki çalışan bir insan bir şeyin mahiyetini ne yapabilir? E, kavrayabilir, e, onu anlayabilir. Yani bunu idrak ettik dediğimizde onun mahiyetini anladığımızı anlama noktasında o şeyin mahiyetini kavrama noktasında en yüksek dereceye ulaşma imkanımız olduğunu e, göstermiş oluruz. Ama e, akıl ise e, daha çok e, neyle ilişkiliydi? Doğruyu yanlıştan ayırmayla ilişkili bir durum ve dolayısıyla e, ahlaki boyutu olan bir şeydi. Çünkü doğruyu ve yanlışı birbirinden ayıran insan e, kendini e, doğruyu yapmaya karşı güdüler ve yanlıştan yapmaya yanlışı yapmaya karşı da kendini engellemiş olur. Böylece ahlaklı bir tutum ortaya e, koymuş olur. E, Kur'an-ı Kerim'de e, aklı kullanmakla ilgili çok ayetin olduğunu görürüz. 24 defa muhatap formunda işte efela taagilun şeklinde birçok ayet vardır. İşte onlar la ya'qilune işte aklı kullanmıyorlar şeklinde bir de bir sürü de ayet vardı. Şimdi bunları buraya taşımadık. Kur'an-ı Kerim'de yine akıl, aklı kullanma ve kalp ilişkisine dikkat çek dikkat çekilen ayetler de vardı. Hacı Suresi 14. ayet ve Suresi 46. ayet bu türden ayetler. Şimdi bu iki ayeti burada okayım ve buhum şedde bir ennum kavmına yapılıyor. Onların kalpleri parça parça parçadır, bir bütün halde değildir. Kalpleri birleşmemiştir. Özellikle işte bu durum yani kalplerinin onların parça parça olması, onların aklını kullanmayan bir topluluk olması sebebiyledir. Şimdi aklını kullanmayan bir topluluk ne demektir? İşte bilgiye dayanarak bilgiye dayanarak temiz kabiliyetini kullanmamasıdır. Doğru, do, dolayısıyla kennis kabiliyetini kullanmayan kullanmayan bir toplum kötülüğe karşı kendisini tut, tutmayan bir toplumdur dolayısıyla bu toplum akıllı bir toplum olarak nitelendirilemez. Akıllı bir toplum akıllı bir kişi kötüye karşı kendisini tutan doğruyu yanlıştan ayırabilen bir toplumdur, ayırabilen bir kişidir. dolayısıyla aklı kullanmak insanların kalplerin kalplerinin birleşmesini sağlayan bir özellik olarak ne yapılabilir değerlendirilebilir bu ayete göre. Diğer bir ayetimizde şudur. Efele miyesirû fil ardı. Onlar e, işte yeryüzünde e, dolaşmıyorlar mı? İşte fetekûne lehum kulubun e, ki onlar dolaş dolaşıp da onlar ne yapmalıdır? İşte on, e, onların kalpleri o kalpleriyle e, akleden bir toplum olmalıdır. Yani dolaşsınlar da onlar e, işte bu e, böylece kalpleriyle e, aklesinler Şimdi burada gördüğünüz gibi Akleden bir kalpten bahsetmektedir arkadaşlar. Şimdi da şöyle bir şey söylenebilir. Şimdi akıl denilen bir organ biliyorsunuz vücutta yok. Kalp denilen bir organ var. Bir de beyin denilen bir organ var. Şimdi kalp akleder mi? E, akletmenin e, beyinle bir ilişkisi yok mu? Neden kalple ilişkilendirilmiş? E, bunu şöyle ifade edilebilir arkadaşlar. Şimdi beyinde akle, akletme melekesinin temiz kabiliyetinin gelişmesi için Kalpten ona sinyalin gitmesi gerektiği, işte ona bir takım bildirimlerin gitmesi gerektiği ifade edilmektedir. Biyolojik anlamda bunu açıklarken de kalp ve beyin arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Dolayısıyla kalpten gelen bir hareketle sanki adeta birbiriyle eşgüdüm halinde beyinle kalp çalışırlar. Dolayısıyla bu farklı bir şeydir. Ama bununla birlikte arkadaşlar akletmenin bu anlamda bir kalple ilişkisi olduğunu ne yapmamız lazım? Söylememiz lazım. Şimdi bu bir melekeyle ilgilidir, insanın bir takım potansiyelleri kullanmasıyla ilgili bir durumdur. İşte Aden Yasmaone bir işte onların işi kulakları olması e, olmasıyla ilgili buradan bahsediyor. Fehinne halatamel absaru çünkü gözler görmez. Walakin tamel gulubu letifisudu. Fakat e, yani gözler kör olmaz, özüdüler görmez değil. Fakat e, insanın sadırlarında olan o kalpler ama olur. Dolayısıyla kalp Beyni e, harekete geçirme gücüne sahip değilse o kalp e, kör bir e, duruma düşmüş olur. Dolayısıyla e, akletme melekesi, temiz kabiliyeti e, açığa çıkmamış olur. E, yine Kur'an-ı Kerim'de e, bakar 171. ayette göz, kulak, dil ve aklı kullanma ilişkisine e, dikkat çeker bu ayetler. E, bunu ifade etmiş olalım. Yine arkadaşlar. İşte ancak bilenlerin kendilerine anlatılan örnekleri akledecekleri Kur'an'ın e, akledecekleri bildirir. Ankebu suresi 43. ayette وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُمْ Bu da gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Bilmek ve akletme ilişkisine dikkat çekmiş bu ayet. Bilenler ne yapabilir? Akledebilir. Yani bilen insanlar doğruyu yanlıştan, yani neyin, iyi, neyin doğru? olduğunu bilen insanlar, bu konuda bilgi sahibi olan, bilgiye ulaşan insanlar aklın doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt etme kabiliyetini harekete geçirebilirler. Dolayısıyla akılla, akletmekle bilme arasında bir ilişki bu ayetten harekete kurabiliriz. Aklı kullanmak Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cehennemden korur. Peki aklı kullanmak insanı cehennemden nasıl korur diye bir soru sorarsak. Çünkü akıl Doğru yanlıştan ayırt etme şeyiydi, melekesiydi. Dolayısıyla doğru yanlıştan ayıran bir insan yanlışa gitmeyecektir. Bu nedenle yanlışa gitmeyen insan kendisini cehennemden korumuş olur. Mülk suresi 10. ayet bunun açık bir göstergesidir. Bu e, bahsettiğimiz hususun. Ve dediler ki bu kafirlerdir bunu söyleyen. Lev kunna, keşke işitmiş olsaydık. Evne akil veyahut aklımızı kullanmış olsaydık. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Cehennemde, cehenneme girenlerin içerisinde olmazdık. Yani aklımı aklımızı kullanmış olsaydık veya kulak verseydik, cehenneme gidenlerden olmazdı. Çünkü temiz kabiliyeti çalıştığında onun gereği yerine getirildi. Dolayısıyla böylece yanlışa düşünmekten korunmuş olur. Kur'an-ı Kerim'e göre yine Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sarılar ve dilsizlerdir. Bu nedenle ee, düşünmek son derece önemlidir. İman ve aklı kullanma arasında da Kur'an-ı Kerim'de bir ilişki kurulur. İman ve aklı kullanma arasında işte Allah iman etmeden üstüne işte böyle pislik çökertir. Ve yıca'lullahu rıjise alellezine la yaqilun. Şimdi burada alellezine la yaqilun ifadesi kafirlerle ilgili bir durumdur. Yani iman etmedikleri için, aklı kullanmadıkları için. Neden onlar işte iman etmemişlerdi? Çünkü e, aklı harekete geçirmemişlerdi. Temiz kabiliyeti, temiz melekeleri uygulamaya e, geçmemiştir. Eğer öyle yapmış olsalardı onlar doğruyu seçerler, iman etmiş olurlardı ama e, iman etmemişlerdir çünkü akıllarını kullanmamışlardır. E, yine Kur'an-ı Kerim'de e, işte akılla iman ilişkisi bağlamında zikredilebilecek bir ayet. Allahü Teala'nın işte düşünüp akıl etmeyenler, aklını kullanmayanları azap edeceğine dair Yunus suresi 100. 100. ayettir. Peki Aklını kullanmayanlara neden azap gelmiştir? Bununla ne ilişkisi vardır? Çünkü yine burada doğru yanlıştan ayırma bağlamında akıllın aklın harekete geçirilmesi insanın doğruyu seçmemesine harekete geçirmesi, doğruyu seçmesine neden olur. Ama harekete geçmediğinde temiz kabiliyetini böyle etkin kullanıp yanlışı seçtiğinde insan o zaman azap edilmeye gerektiren yanlış davranışları ortaya olur. Bu nedenle e düşünüp akletmeyenler, e, temiz kabiliyetini çalıştırmayanların iyi durumda olmadığı söylenebilir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de taakkul kelimesi geçmez arkadaşlar. Neden bunu buraya söyledik? Burada da söyledik. Çünkü tefekkürden bahsedilir, tedebbürden bahsedilir. Ama e, Kur'an-ı Kerim'de mesela e, taakkul kelimesi e, işte geçmez. E, peki e, taakkul ne demektir? Yine kullanılır. E, i̇şte uslanmak akıl ile bilmek anlamına gelir. Uslanmak akıl ile bilmek anlamına gelir. Us kelimesi biliyorsunuz çokça kullanılan bir kelimeydi. E, fakat ben e, dikkat edip de bu kelime hangi nereden geliyor? İşte kökü nedir? E, ne diye Bakmamıştım ama bugün bu kelimeye baktım. E, akıl kelimesi işte divan lügat Türk'ten alınmış e, bir cümleyle işte el temyiz işte beynel hayr veşşer iyi ile kötüyü ayırma Yetisi anlamında kullanılan bir kelimeymiş. Bizim e, Türkçe'deki bu us kelimesinin akıl kelimesiyle doğrudan bir ilişkisi olduğunu ne yapıyoruz? Burada görüyoruz çok güzel bir e, tanım aslında bu. E, belki akıl kelimesi bizim böyle rastgele gelişi güzel kullandığımız akıl kelimesini çok daha açık hale getiriyor. E, bu anlamda e, edep etik bilgisi anlamında da kullanılıyormuş us kelimesi. Fakat daha sonra dil devriminden sonra işte bu Fransızca reisinin karşılığı olarak yani işte akıl e, bu anlamda bu kelime e, kullanılmış dolayısıyla bir anlam kaymasına uğramış ama asıl e, Türkçe'deki bu kelimenin e, us an us yani doğruyu kötüyü birbirinden ayırma anlamında e, bildiğimiz akıl kelimesiyle e, Arapçadaki akıl kelimesiyle ciddi manada bir bağın olduğunu burada görmüş olduk. E, Kerim'de Yine bu anlamda düşünme ile ilgili akılla ilişkilendirilebilecek kelimelerden bir tanesi de tefekkür kelimesi. Kur'an-ı Kerim'in 18 ayette geçiyor. Bu ayetlere bakıldığında işte ayetler üzerinde tefekkür ilişkisinden bahsediyor. Yani Allah-u Teala'nın ayetler üzerinde. E Tabii ki bu ayetler sadece yani bildiğimiz manadaki ayetlerle birlikte işte evrendeki var olan e, ayetlerle de ilişkiliydi. Birazdan bir ayet okuyacağız. Eee Allahu Teala e, tefekkür edilmesi için e, ayetleri açıkladığını bizlere bildiriyor. İşte kezerlike yubeyyinullahu lekum layet. İşte böyle Allah ayetleri sizin için açıklıyor. Niçin? La lekum Siz tefekkürde bulunasınız diye. Burada farklı bir yol seçtik. Ee, az önce az, e, ta, akıldan bahsetmiştik. Sonra ayetleri okumuştuk. Şimdi burada da tersinden tefekkürden bahsedip şimdi Ayet, tefekkürle ilgili ayetler okuyup bundan sonra tefekkürü kelimesine değineceğiz. Şimdi semavat ve arz üzerinde düşünmek düşündükten sonra bir sonuca ulaşmak var. Zikredeceğim ayette. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ Allah'a قِيَامًا İşte o kimseler Allah'ı işte ayaktayken ve gu'uden otururken ve ala cünübihi ben yanları taraflarında yatarken işte işte ne yaparlar, zikrederler, anarlar. Bu yetefek ve tefekkürde de bulunurlar. Hangi hususta? Fi e, kalgisi semaviyeti var. Semaviyetin ve arzın yaratılışı hususunda. E, ve şöyle derler: Rabbine mea, Rabbimiz, e, sen bunları boş yere yaratmadın. Yani e, böyle anlamsız bir şey olsun diye, gereksiz bir şey olarak sen bunları yaratmadın. Bir amaca bina bunları yarattın. Subhanek'e, sen her türlü noksanlıklardan uzaksın. Fakine benler sen bir cehennem azabından koru. Şimdi bu ayette gördüğümüz üzere tefekkürde bulunan insanlar bir sonuca ulaşıyor. Diyor ki sen bunları boşa e, yaratmadın diye e, söylüyor. Dolayısıyla tefekkür bir sonuca ulaşmayla ilgilidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala anlatılan misaller üzerinde düşünmekten bahsederken tefekkür kelimesini bu ayetlerde kullandı. Peki tefekkür ne demektir? E, arkadaşlar tefekkür Malumu bilmeye sevk eden, yani varlığı, görüneni, bilinen şeyleri e, bilmeye sevk eden güç anlamındaki fikir sözcüğünden türemiştir. Bakın fikr, fekara kökü biliyorsunuz. Elfik. Ne demekmiş elfik? Bir şeyi bilmeye sevk eden güç. Bir şeyi bilmeye sevk eden güç fikirdir. Peki tefek, tefekkür nedir? E, bu gücün, yani sevk, e, bilmeyi sevk bilmeyi, pardon malumu bilmeye sevk eden gücün aklın başına göre hareket etmesidir, tefekkürdür. Yani bu gücün sürekli aktif olması, böyle bilmeye dair böyle sürekli bir devinim içerisinde olması tefekkür anlamına geliyor. Dolayısıyla burada fikir denildiğinde ilk akla, ilk anlamda akla gelen şey bir şeyler bilmeye sevk eden güçtür arkadaşlar. Bu gücün aktif olması e, böyle faal halde olması durumuna da biz tefekkür diyoruz. E, tefekkür e, dolayısıyla az önce de söyledi, yine söylediğim gibi işte insanı bilmeye sevk gücün, eden gücün aktif olması ve sürekli bir çalışmasını e, kastediyoruz. Bu tefekkür bağımına gelen kelimelerin e, böyle bir anlamı yani bir şeyin e, böyle sürekli aktif olması, hareket halinde olması ile ilgili bir durum. Arkadaşlar kalpte sureti meydana gelen şeyler için insanlara ait bir fiili ifade etmek için kullanılır. İşte bir şeyin kalpte sureti meydana geliyor. Dolayısıyla onları arkadaşlar işte bu meydana, kalpteki meydana gelen şeylere dair insanlarla ilgili bir fiili anlatıyor. Bu bu fiilden sonra ortaya bir kanaat çıkıyor. Dolayısıyla bu kanaate de Fikir e, deniyor. E, bu nedenle arkadaşlar şöyle söylenebilir. İnsanda bir güç vardır. İnsanı bilmeye sevk eden güç. Bu güç e, böyle hareket halinde olur. Aktif bir adı olur. Bu tefekkürdür. Bu tefekkür sonucunda bu gücün etkisiyle e, tefekkür eden kalp sonunda neye ulaşır? Bir kanaate ulaşır. Ulaştığı kanaat nedir? E, fikirdir. Evet. Türkçe'de bizim işte görüş olarak da değerlendirdiğimiz işte bir kanaat olarak da ifade ettiğimiz şey fikir olarak ifade edilebilir. Az önceki ayette de e, zikrettiğim gibi işte e, semavet ve arz hakkında düşünenler en sonunda derler ki ma halakta de Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın derler. Dolayısıyla bu ayette görüldüğü üzere bu tefekkür e, faaliyeti aktif olduğunda insan sonuçta bir kanaate ulaşıyor. İşte yeryüzünün ve arzın boşa yaratılmadığının söylenmesi gibi bu kanaatte fikir olarak değerlendirilir. Şimdi akılla tefekkürü birlikte değerlendirirseniz, akıl bir bilgiye dayanarak doğruyu ve yanlış, yanlıştan doğruyu ve yanlışı birbirinden e, ayırt etme kabiliyeti e, ve buna bağlı olarak da insanın kendisini e, kötüye karşı, doğruya karşı tutması, engellemesi olarak ifade edilebilir. E, tefekkür ise e, insanın e, düşünme e, gücünün e, böyle aktif olmasıdır. Bu aktif düşünme gücü neticesine ulaşılan kanaati de biz fikir adını veriyoruz. Evet. Ee, yine işte tefekkür kelimesiyle, akletme kelimesiyle ilişkilendirilebilecek, beraber düşünülebilecek kelimelerden bir tanesi de fıkıh kelimesi. Çokça bilinen bir kelime, fıkıh ilmi anlamında kullanılan, fıkıh usulü ve fıkıh ilmiyle birlikte kullanılan e, kelimelerden, tabirlerden bir tanesidir. E, peki, bu Kur'an-ı Kerim'de fıkıh etmek kelimesi geçiyor Evet, geçiyor. Bunu, peki sözlük bağlamında ne anlam var? İlmi ıslahı bağlamından öte, sözlük bağlamı ve Kur'an'daki bağlamı nasıl bir anlam dünyası ortaya koyuyor? Şimdi fıkı, bir şeyin manasını bilmek, sözdeki maksadı anlamak. Bakın arkadaşlar, bir şeyin manasını bilmek ve sözdeki maksadı anlamak. Şimdi akalek tutmak Engellemek manası vardı. İşte fikir kelimesinin işte insanı bilmeye sevk eden güç anlamı vardı sözlük manasında. Ama fikir kelimesinin sözlükteki anlamı, bir sözdeki maksadı anlamak, onu bilmek demek. Burada gördüğünüz gibi fakih fiilinden türemiş. Peki tanımladığımızda nasıl bir tanım ortaya çıkıyor? Hazır bir bilgiden veya görülen şeyden, hareketle, bilinmeyen ve olmayan bir bilgiye ulaşmaktır. Yani bir bilginin bizi başka bir bilgiye ulaştırmasına ne diyoruz biz? Fıkıh adını veriyoruz arkadaşlar. Fehmetmek kelimesi de var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bir, bir defa geçer. Fıkıh kelimesi kadar çok geçmez. Fıkıh kelimesiyle fehim kelimesi arasında bir ilişki kurarsak ne diyebiliriz? Fehim arkadaş herhangi bir bilgi olmadan, bir şeye bağlı olmadan insanın Birden zihninde bir hususa dair bir bilginin doğmasıdır. Yani bir öncülden hareket etmeden insanda bir bilginin oluşması fehimle ilişkili bir durumdur. Ama fıkı ise buradaki gördüğünüz kök anlamına bağlı olarak işte bilinenden harekette, bilinmeyen, olandan harekette olmayan şeye ulaşmaya fıkı deniliyor. Tabi ilim kelimesiyle de ilişkisi vardır ama ilimden daha dar bir manası var fıkıh kelimesinin. İlim bir şeyin kendisini göstermesidir. Allah için alim denilir. İlimin alametle hani bir ilişkisi oluyor arkadaş. İlim gösterge bu anlamda onunla da bir şey var. ilişkisini kurmuş oluyor bazıları. işte Allah için alim deniliyor ama fakat Allah için fakih denilmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ilim bir şeyi vasıtasız bilmekle ilgili bilir. Yani bir şey bilmek için o konuda ilim sahip olmak için bir vasıta ihtiyacınız yoktur. Ama fıkıh bağlamında bilmek için bir vasıtaya ihtiyaç vardır. Allah'ın bir şey bilmesi için onun istidralde bulunmaya ihtiyacı, akıl yürütmeye bir şeyi vasıta olarak kullanmaya ihtiyacı yok. Çünkü Allah olmadan önce şeyleri ve şeylerin manasını bilir. Bu nedenle Allah için alim denilir ama Allah için fakir denilmez. Bu arif kelimesiyle ilgili. Allah için alim denilir ama Allah için mesela alim denilir ama arif denilmez şeklindeki tanımlamada olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi alim olmakla vasıflayan, vasıflanmayan kimseler ise bir şeyi fıkh etmekle nitelenebilir. Yani şimdi bir kimse bunu fıkhettim denebilir ama aynı kişi alim vasfına sahip olmayabilir. Dolayısıyla alim vasfına sahip olmayan kimse içinde bu fıkh kelimesi ne yapılabilir? Kullanılabilir. Kur'an-ı Kerim'de 20 ayette geçiyor arkadaşlar fıkı kelimesi. Sözü etme anlamında e, işte la ne hadise mesela eee işte e, kavle işte sözü neredeyse onlar anlamayacaklardı şeklinde sözü anlamak, bilmek dolayısıyla o sözü bilmeyi gerektiren malumata sahip olarak, bilgiye sahip olarak o bilgiden hareketle o sözü anlamayla ilgili bir durumdur fıkı. Fıkhın kalp ve ilişkisine Kur'an-ı Kerim'de yine dikkat çekilir. Hatta arkadaşlar kalbinde işte bir takım marazi durumu olan insanların işte fıkh etmesinin yani bir bilgiye ulaşmasının mümkün olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle ne yapılabiliyor? Sonuca ulaşılabiliyor. Evet. Ee, yine bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de işte e, işte düşünmek, akletmek, tefekkür e, ile ilişkisi kurulabilecek kelimelerden bir tanesi de tedebbür kelimesidir. Bu da önemli kelimelerden bir tanesi. E, işte, hani şöyle biz diyoruz işte derin düşünmek denildiğinde işte tedebbür, fıkhetmek falan diye böyle gelişik kullandığımız e, ifadeler bunlar. Ama her birisi kök anlamı itibariyle farklı bir e, durumu ifade ediyor. E, tedebbür, arka anlamına gelen dü, dübür kelimesinden türemiş bir kelimedir e, devara sırt çevirmek anlamına geliyor e, arkadaşlar tedbir ise bundan türeyen tedbir ise işlerin sonunu düşünmek Dolayısıyla e, tedebbür e, tedbir e, bir şeyin arkası sonu e, bunlara ne var bir bağlantısı var e, işte zor bir işte tercihini kullanmak Sonucun nasıl olacağını görerek işleri ona göre düzenlemek anlamına gelir. Tedebbül emri ifadesi de işte bir şeyin iç yüzünü varacağı son noktayı göz önünde bulundurmakla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla arkadaşlar bunun işte bir şeyin sonu bu bağlamda düşünürken bir şeyin sonunu düşünmek, sonunu tahmin ederek ona göre hareket etmek, ona göre arkadaşlar vaziyet almakla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla tedebbürden tedbir doğar derler. E, tedbir almak nedir? Bir şeyin sonucunu düşünüp e, ona göre gerekli önlemleri, gerekli durumları düzenlemek demektir. E, Zemaşeri e, burada şöyle bir şey söylüyor. İşte e, tedebbür kelimesi diyor, sonradan her türlü derin düşünme ve inceleme manasında kullanılmıştı. Bakın sonradan e, böyle bir anlam kazanıyor. Tabii ki bu anlam yine tedbir kelimesinin içerisinde var. Fakat derin düşünme denildiğinde bu derin düşünme ne ile ilgilidir? Bir işin sonucunu ne olacağını hesap etme bağlamında bir düşünmedir. Onu hesaba katarak bir şey düşünmekle ilgili bir durumdur. Tefekkürle bir ilişkisi var mıdır? Evet, tefekkürle yakın anlamlı bir kelimedir. Fakat arkadaşlar tefekkür bir delil hakkında derin araştırma yapmak suretiyle ortaya konan kalbe ait bir tasarruftur kalbi bir tasarruftur diyor bakın burada. Ee, aynı zamanda tefekkür şuydu biliyorsunuz. E, insanın düşünmeye sevk eden güçtür. O gücün böyle aktif olması, faal olması durumu tefekkürle ilgilidir. E, dolayısıyla tefekkür eden bir insan ne yapar? Derin araştırmalar yapar. E, işte bir takım çıkarımlarda bulunur. Sonuçta bir sonuca ulaşır arkadaşlar. E, Tedebbür ise Kalbin sonuçlar hakkında düşünmesidir. Gördüğünüz gibi tefekkür süreç bir süreci ifade eder. Tedebbül ise bir sonuca odaklanma anlamına gelir. Şimdi tefekkürden fikir doğar ama tedebbürden ne doğar? Tedebbürden tedbir doğar derler. Evet. E Kur'an-ı Kerim'de yine geçiyor bu kelime. Beş defa arkadaşlar geçiyor tedebbül kelimesi. E, bu geçtiği yerlerin hepsinde e, Kur'an ve tedebbül ilişkisi öne çıkarılmış. Bunlardan bir tanesi işte Nisa Suresi 82. ayet. Efelayet edebberuna Kur'an Yoksa onlar Kur'an'e tedbir etmiyorlar mı? Walakalmin endi gayri Lahi eğer o Kur'an Allah'ın dışında başka birisinden gelmiş olsaydı lewajedu fihi. Şüphesiz ki onda onlar bulurlardı ihtilafen ketiрап çokça ihtilaf bulurlardı. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar buraya? Kur'anı düşünmekle ilgili bir durum. Yani bu Kur'anı düşünmek ve Kur'anı düşün düşünmesi sonucunda bu düşünmenin gereğini yerine getirmek var. Dolayısıyla burada basit bir düşünme eylemi olduğunu ne yapmayız? E, hesaba e, katmayız. Yani çünkü e, çünkü tedbürün anlamında kök anlamında böyle bir şey var. E, sonradan kazandığı anlamında da bu kök anlamını e, çoğunlukla korumuştur. Şimdi Kur'an üzerinde tedbür denildiğinde Kur'an üzerinde tedebbür neyi gerektirir? İşte bu Kur'an'ın işte bir insan ürünü olamayacağını. Dolayısıyla bunun işte Allah tarafından gelmiş olmanın gerekliliğini kabul etmeyi ve buna da iman etmeyi gerektirir. Çünkü Kur'an etmenin, Kur'an'a Kur'an'ı tedebbür etmenin sonucu iman etmeyi gerektirir. Çünkü tedebbürün bağlamda, tedebbürü bağlamdaki bir düşünme bir şeyin sonucu ile ilgili bir e, karar almayı gerektirir, sonucunu hesap etmeyi gerektiren bir düşünmedir. Dolayısıyla Kur'an üzerinde düşünmek, e, sonuç olarak iman etmeyi gerekli kılan bir düşünme olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E, Kur'an üzerinde düşündüğünde insan ne yapar? Düşünür, öğüt alır arkadaşlar. E, dolayısıyla e, tedebbür eden, e, tedebbür ettikleri şeyden öğüt alıp onun gereğini yaparlar. Dolayısıyla o işin sonucunu hesap ederler. Çünkü e, öğüt alan bir insan arkadaşlar bir şeyin sonucunu hesap etmiş demektir. Öğüt aldığında dinlediği sözün gereğini yerine getirmediğinde bunun kendisine işte kötü sonuçlar doğuracağını hesap etmeyi beraberinde getirir. Öğüt alıp bunun öğüt aldığı şeyin yerine getirilmesi noktasında eğer gereklerini yerine getirirse bunun ona güzel sonuçlar kazandıracağını düşünür. Dolayısıyla tedbir eden bir insan öğüt alır ve işin sonucunu düşünür. Ona göre eder. Dolayısıyla Kur'an'ı tedabbür etmekle beraberinde ondan öğüt almak, ona iman etmek, onu inkar etmekten kaçınmak, dolayısıyla iyi veya kötü sonuçlarını düşünmekle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla tedabbür sonucu hesap etmeyle ilgili bir durum olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, şimdi e, tedabbürün akılla e, ne yapabiliriz? Bir ilişkisinde. Şimdi akletmek insanın doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti, temyiz kabiliyetiyle ilgili bir durumdu. Dolayısıyla temyiz melekesi aktif olan insan ne yapar? Tedebbür eder, işin sonucunu düşünür. İşin sonucunu düşündüğü için yanlışa karşı kendisini tutar. Doğruya karşı kendisini böyle ne yapar? Harekete geçirir. Yanlış için nefsini tutar. Böylece arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aslında tedep üretmenin akletmeyle bir ilişkisi vardır. Tedeb üretmenin işte tefekkürle bir ilişkisi vardır. Şimdi peki tefekkürle nasıl bir ilişkisi vardır? Tekrar belki bunun üzerine değinebiliriz. İnsanın bir şeyin sonucunu hesap ederken o esnadaki düşünsel faaliyeti aktif bir şekilde ortaya çıkan o düşünsel faaliyeti onun tefekkürüyle ilgili bir durumdur. Çünkü tefekkür neydi? İnsanı bir şeyi işte anlamaya iten güçtü. Bir şey üzerinde düşünmeye iten güçtü. O gücün aktif olması da tefekkürdü. Dolayısıyla tefekkür eden bir insan eğer tedabbür de ederse bakın arkadaşlar. Tefekkür eden bir insan tefekkür ederse yani, özür dilerim tefekkür eden bir insan tedebbür edip işin sonucunu düşünürse ne yapmış olur? Ona göre aynı zamanda akletmeyi de hesap etmiştir. Dolayısıyla aklet akleden bir insan da kendisini tutmayı kötü yanlıştan ayırt etmeyi böylece harekete geçirmiş bir insan olur. Bu da insanın kalbi bağlamda, düşünsel faaliyetleri bağlamında böyle farklı melekelerinin e, aslında birbirleriyle ilişkili olarak aktif bir şekilde e, ortaya çıktığının bir göstergesidir. E, bu bağlamda düşünüldüğünde Kur'an-ı Kerim özellikle arkadaşlar e, sürekli olarak insanların işte bu e, böyle e, aktif bir halde düşünme melekeler içerisinde e, olması gerektiğini, aklını kullanması gerektiğini e, tedebbür etmesi gerektiğini sürekli Kur'an-ı Kerim e, vurgular. E, dolayısıyla düşünen insanlar tedebbür eden insanlar işte işin sonucunu hesap eden insanlardır. Bu işin sonucu sadece dünya ile ilişkili bir durum değildir. İşin sonucu çünkü birçok işin sonucu dünyada bağlanmaz. Ahirette bağlanıyor. Çünkü arkadaşlar yapılan davranışların iyi veya kötü karşılığı olarak sonuç nerede ortaya çıkıyor? Ödül veyahut da sevap bağlamında, cennet veyahut da cehennem bağlamında ahirette ortaya çıkıyor. Bu nedenle Tedibir eden bir insan cenneti ve cehennemi düşünen insandır. E, dolayısıyla cenneti ve cehennemi düşünen insanda e, aklını kullanan akıllı olan bir insandır. E, dolayısıyla akıllı olan e, uslu dediğimiz Türkçe'de de tabir var arkadaşlar. Bakın uslu bu, bu ne demektir? Uslu aslında bir biraz belki yanlış da e, kullanılıyor. Hani böyle sessiz sakin oturan bir insanmış gibi algılansa da aslında uslu insan. Böyle kendisini kontrol eden, tutan insandır arkadaşlar. Tutmayı becerebilen insandır. Peki bir insan neden kendisini tutmayı becerir? Neden tutmak ister? Çünkü o insan tedebbür eder. Yani işin sonucunu düşünür. Bu nedenle işin sonucunu düşündüğü için e, arkadaşlar cenneti cehennemi, ayretini eder. Bütün yaptıkları dünya ile ilişkili bir durum değildir. Bu nedenle kafirin seviyesine düşmez. Kafirin dediği gibi işte waqalu lakuna nesmau fi sair Demez yani aklımızı kullansaydık e, işte e, kendimizi tutsaydık e, dolayısıyla e, tedebbür e, et etmiş olsaydık yani işin sonucunu hesap etmiş olsaydık aklımızı kullanmış olurduk kendimizi tutmuş olurduk bu nedenle e, cehenneme düşmezlik e, diye bir kafirin düştüğü duruma e, düşmez bu nedenle arkadaşlar e, bir mümin iman eden bir insan e, arkadaşlar e, böyle sürekli tefekkür halinde olan e, tedebbür eden ve daha sonra da aklını kullanarak kendisini tutan insan ve böylece de Allah'ın mükafatına ulaşan insandır. Evet arkadaşlar, benim söylemek istediklerim bu kadar. Aslında bu konular üzerinde çokça konuşulur ama mümkün oldukça böyle toparlayarak anlaşılabilir bir şekilde bir bütünlük halinde size sunmaya gayret ettim. Daha vaktimiz var. Katkı sunmak isteyen ee, soruları olan e, arkadaşımız e, varsa onların e, evet, görüşlerini, katkılarını alabilirim. Hocam, e, bu tedavbürle ilgili bir değer ayet, Efele Tedavbürünel Kur'an e, Em ala gulübin akfalüha ayetinde evet. bu kalpleri mühürlü olmaktan kasıt, yani şeyden kasıt, yani münafık mı, müşrikler mi kastetiliyor yoksa e, Müslümanlar da dahil olabilir mi buraya hocam? Şimdi yani tabii ki, de. Arkadaşlar şimdi bu ayetlerde öncelikle bir eleştiri olduğunu görürsünüz değil mi? Şimdi işte aklınızı kullanmıyor musunuz? İşte, e, işte onlar düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var? E, bu eleştiri öncelikle iki mi aittir arkadaşlar? Kafirlerle ilgili işte Medine dönemi bağlamında düşünürseniz münafıklarla ilgili. Yine orada Yahudi ve Hristiyanlar da düşünürseniz, onlar da e, inkarcı birer topluluk olarak görürseniz e, bu bağlamda öncelikli olarak inanmayan insanlarla ilgili olduğunu düşünürsünüz arkadaşlar. Görme, e, görürsünüz, görmemiz gerekir. E, tabii dolayısıyla burada şöyle bir durumdan e, biz bahsedebiliriz. Akletmemek, aklını kullanmamak e, şimdi bazen bir sıfat olabilir, bazen bir hal olabilir. Bu ne demektir? Şimdi bir insanın sıfatıysa o, o, her daim onda var demektir. Sürekli yanlış yapar. İşin sonucunu düşünmez, tedbir etmez. Bu nedenle aklını kullanıp kendisini tutmaz. Bu onda sürekli bir haldir. E pardon özür dilerim. Bu sürekli olan bir sıfattır yani. Ama hal ise, örneğin bir müminde de bu haller bulunabilir. Bizde de bulunabiliriz. Neden? Çünkü bazen işin sonucunu hesap etmeyiz. E düşünmeden hareket ederiz. Kendimizi tutmayız. Öfkeyle kalkarız. E dolayısıyla aklımızı kullanmamış oluruz. Kendimizi tutmamış oluruz. Bu nedenle bir hal olarak bu bize çıkabilir. Ama özellikle işte e, Allah'a iman etme bağlamında düşünürseniz, Allah'a inkar etme bağlamında e, düşünürseniz, dolayısıyla inkar noktasında bu e, tedebbür etmemek, aklını kullanmamak, e, tefekkür melekelerini harekete e, geçirmemek öncelikle o kafirlerle ilgili bir durumdur Kur'an-ı Kerim'de. Ama müminler için de zaman zaman arizi olarak, geçici, Haller olarak o ne yapabilir? müminlerde bulunabilir. Evet Furkan. Teşekkür ederim hocam. Ağzınız sağlık. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Ee, evet. Başka var mı? Başka yok. Ee, o zaman peki arkadaşlar. E, hepinize e, teşekkür ediyorum. E, katılımınız için. Hepiniz e, Allah'a emanet olun. E, sağlık ve afiyetle kalın. Hayırlı akşamlar.